Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Boğaz Köprüsü'nde aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha, Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin. Bakın, ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i getirdim. Köprünün sonunda La Havla ve La Kuvveti suresini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün.